Arkadaşlar herkese merhaba. E, dünkü yaşanan teknik bir sorundan dolayı herkesten özür diliyorum. Videoda ses çıkmamış. E, temsel bir hata diyelim arkadaşlar. İnşallah kimsenin kaybı olmamıştır dün. Birçok maç arkadaşlar bildiğiniz üzere ders bitti. Yani takip ediyorsunuz. Ben biraz... Kupon yakaladım aslında. E, dün canlıdan aldığımız 6.11 oranlık bir kuponumuz vardı. 1.5 üstü Milan Lyon'un Masonu 1. Yine 1.95'den ve Benfica'nın 1.5 üstünü aldım ben arkadaşlar canlıdan. Yine aynı şekilde 7.82 oranlık güzel bir kuponumuz vardı canlıdan. Bunları biliyorsunuz mobil uygulamamızda veriyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim ben bunları mobil uygulamamızda paylaşıyoruz arkadaşlar ee, YouTube'da daha geçemedik sizlerin sayesinde diyeyim çünkü hiçbir e, videoya gereken özeni göstermiyorsunuz gösterilse ben canlı yayınlar açacağım arkadaşlar canlı maç paylaşımı yapmak istiyorum aslında Sizinle kazanmanızı istiyorum ama görüyorum ki hiç kimse sadece seyirci sadece seyirci kalırsanız arkadaşlar sadece bu kuponları seyredersiniz. E çünkü e, elimde değil. YouTube'un bazı formatları var. O formatları yerine getirmeden maalesef canlı açamıyoruz. Belirli bir kitleye ulaşabilmemiz için e, destek gerekiyor. Yani Beğeni paylaşın zaten yorumları kapattım ben hiç kimse yorum yapmıyor sadece izliyor arkadaşlar bundan biraz muzdirip in. yine 1.95 oranlı kupon yani son 10 günde var ya arkadaşlar 100 orana yakın kuponlarımız oldu tabii ki kaybettiklerimiz de oldu şöyle göstereyim ben bu da kaybeden kuponumuz her maçı bilmiyoruz Aramaçı zaten tahmin edebilsek burada ne bizim ne sizin gücünüz olur. 5 orandan ben bahis almıştım. Olmadı. Vello'ya 4.60'dan aldım arkadaşlar. O geldi ama maalesef ÖPN'den alamadık. Ee, yine aynı şekilde yüksek orandan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 41 oran yakaladım arkadaşlar. Ee, az buz bir oran değildir. Yani kolay kolay kimsenin yakalamayacağı oranlar bunlar. Ben bu kuponları arkadaşlar mobil uygulamamda veriyorum. Şöyle göstereyim ben sizlere mobil uygulamamızı Daha bazı arkadaşlarımız bilmiyor. İndiremiyor. Kanalımıza gelip YouTube kanalımıza gelip arkadaşlar. Şunu da kaldırayım ben. Şurada hakkında kısmında hakkında kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar şurada aşağıda mobil uygulamamız diye bir link bırakmışım ben. Tıkladığınız zaman sizi banko tahminler diye bir e, uygulamaya götürüyor. Oradan indirebilirsiniz. E, bülten olduğu sürece benim tahminlerim var. Canlı tahminlerim var canlı kuponlarımı orada paylaşıyorum arkadaşlar. Destek gelirse sizden, yani sizden destek gelirse ben tabi ki kuponlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Canlı tahminlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela ayın ikisinde arkadaşlar Çinlik'inden Mars sonu e, ilk yarı sonucu bir dediğim kuponum 3.40. Genelde ben kombin halinde veririm arkadaşlar. Yine 10 oranlık bir kuponum vardı. Ay'ın 29'unda çok güzel oranlar yakalıyorum ben mobil uygulamamda. Gönül ister ki buradan kuponlarımızı verelim. Sizlerle paylaşalım. Ee, ama maalesef sizden destek göremiyorum arkadaşlar. Hal böyle olunca şu kuponu da göstereyim arkadaşlar. 8 Kasım'da Kaybettiğimiz 5.3 oranlık doğru anı gözlemleyip doğru tercihler almak her zaman kazandırır arkadaşlar. Sizden destek gelirse tabi ki ben kuponlarımı canlı maç paylaşımımı sizlere açacağım. Beğenin veya beğenmeyin demiyorum ben takdir sizindir bir şey diyemem. Bugünkü maçlarımıza geçelim. Saat 20'de başlayacak Polonya Ekstra Ligi'nden Pogon Bielsko maçı. Bu maçla ilgili tahminim karşılıklı gol var arkadaşlar. Dillian bu maçın 2.5 üstünü de alabilir. Tabii ki karşılıklı gol var. 1.60 oran değerlendirilir. 1.62'den 1.60'a düşmüş. İkinci maçımız Almanya 3. Ligi'nden Pittsburgh Victoria Köln. Bu maça 2.5 üst düşünüyorum. Yani bültende bulunan Seçebildiğim maçları seçtim arkadaşlar. Seçebildiğim maçları seçebildim. E, aklınıza yatarsa oynayın. Aklınıza yatmıyorsa oynamayınız. İki tane de güzel kuponum var. Yani güvendiğim. Tabii ki hiçbir tahminin garantisi yok. İkinci maçımızı da verdikten sonra Üçüncü maçımıza geçelim hemen arkadaşlar. Saat 21'de başlayacak. Bu mesum sual. İsveç Süperattan liginden. Bu maçta da 2.5 üst düşünüyorum ben arkadaşlar. Takımdan da gol ve goller bekliyorum. Maç üste gidecek. İlk tercihimiz üst olsun. İlk kuponumuzu verelim. 3.43 oranlık kuponumuz. Duisburg Köln maçı 2.5 üst. Uta Arad. Gazmeta maçı. Romanya 1. liginden saat 21.30'da başlayacak. Uta Arad Gazmeta maçı. İlk yarı gol var. 0.5 üstüne alabilirsiniz. 1.40 olandan. jong Utrecht Roda maçı arkadaşlar. Saat 23'de başlayacak olanda birinci liginden. jong Utrecht Roda maçı. Ev 1.5 üst. Tabii ki bu tahminler sizin aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Hemen analize kaldığımız Yerden devam edelim. Romanya 7. Lig'inden 21.30'da başlayacak bu da Arad Gazmet maçına 2.5 üst düşünüyorum ben arkadaşlar. Yalnız riskini azaltmak isteyenler 1.5 üstünü de değerlendirebilir. 1.25 oranı var sanırım. Şöyle bir bakalım. Evet, 1.25 oranı var. Ama 2.5 üst geleceğini düşündüğüm bir maç. Tabii ki bunları 2'şer 3'şer kombin halinde oynayabilirsiniz. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Saat 22.30'da başlayacak Almanya Bundesliga 2'den hostan Hamburg maçı. Karşılıklı gol var düşündüğüm bir maç 1.35 orandan denenir. Dileyen 2.5 üstüne alır bu maçın. Ama karşılıklı gol var olacağını düşündüğüm bir maç 1.35 orandan değerlendirebilirsiniz. İkinci kuponumuza geçelim. 4.58 oranlılık kuponumuz. İlk maçımız saat 21'de başlayacak. İsveç Karattan Ligi'nden umea sundsvall Suval maçı. 2.5 üst. Uta Uta-Arat Gazmetan maçı 2.5 üst, 1.85 oran. Ve İrlanda Premier Lig'den arkadaşlar, ST Patricks-Bohamins maçı 2-3 gol. İkinci kuponumuzu verdikten sonra analizimize devam edelim. İrlanda Lig'inden arkadaşlar saat 22.30'da başlayacak Finn Harps-Waterford maçına 2-3 gol düşünüyorum ben. Yani oranlar onu gösteriyor ve karşı, aralarındaki karşılaşmalar böyle bittiği yönünde arkadaşlar 2-3 gol fin karts waterford maçı. En son maçımız St. patricks Bohemians maçı. Yine 2-3 gol düşündüğüm bir maç. Bunların arasından eleme yaparak değerlendirebilirsiniz. Dileyen kuponlarımızı kuponlarımız aklında aklınıza yatmayan maç çıkartıp bu tahminlerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Bol kazançlar.